Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 2020 astrolojik gündemi siz sevgili balık burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Önemli gezegen transitlerinden daha sonra retrolardan, tutulmalardan ve en son e, önemli birkaç tarihten bahsederek videoyu tamamlayacağım. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Yorumlarda 2019'da yaşadıklarınız ve 2020'den beklediklerinizi de benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet aslında her yıl yıllık yorumlar yapılırken öncelikli olarak Jüpiter'in transiti göz önüne alınır. Çünkü Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar. E, transitte bulunuyor. Dolayısıyla e, bu da ortalama yıl başına denk geldiği için o yılın gündemini Jüpiter'in transitleri belirliyor. Geçtiğimiz yılda Jüpiter e, yönetici burcu yay burcundaydı. 2019 boyunca yay burcunda konumlandı ve 2019 Aralık tarihi itibariyle Jüpiter artık oğlak burcuna geçiş yapacak. Jüpiter'in yay transiti aslında sizin açınızdan oldukça verimli bir süreçti. Çünkü neden? E, burcunuzdaki Neptünle yapmış olduğu sert açılar haricinde özellikle kariyer evinize etkiliyordu. E, kariyer evinizde Jüpiter'in bulunmasıyla beraber birçok balık burcu aradığı işi bulmuş olabilir. Birden fazla işle aynı anda uğraşmış olabilir. Bu konuda bir bolluk bereket olabilir. Yani geleceğe karşı daha umutla baktığınız, geleceğinizi şekillendirme noktasında e, daha pozitif durumlarla karşılaştığınız olabilirsiniz. E, bir sene olmuş olabilir. Üstlerle ilgeçilmiş olabilirsiniz. Patronlarla devletle ilgili meseleler kolaylıkla çözümlenmiş olabilir. Jüpiter'in yay burcu transiti sırasında. Ancak e, 2019 Aralık tarihi itibariyle Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiyor. Esasında Jüpiter Oğlak Burcu'nda çok rahat bir konumda değil ve e, etkinliğini çok rahat bir şekilde gösteremiyor. Ancak yine de Oğlak Burcu'ndaki zorlayıcı gezegenler, zorlayıcı konumlar ve transitler e, göz önüne alındığı zaman Jüpiter'in buradaki konumu işleri biraz daha kolaylaştıracağı benziyor sevgili balıklar. Evet, Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiyor dedik. Yani sizin 11. evinize geçiyor. Bu da daha çok sosyalleşeceğiniz, daha çok arkadaş grubunda zaman harcayacağınız özellikle mesleki hedeflerinizi hayallerinizi hayata geçirme noktasında doğru insanlarla tanışma imkanını elde edeceğiniz bir sene olacağını gösteriyor. Bol bol sosyalleşin. Birden fazla sosyal gruplara dahil olun. Çünkü bu süreçte özellikle bu alanlardan şanslar hayatınıza geçiş yapabilir özellikle hayallerinizi gerçekleştirme noktasında. Bunun yanı sıra büyük paralar kazanabilirsiniz. Yani 11. ev aynı zamanda büyük kazançlar evidir. Bununla beraber kariyerinizde terfi alabilirsiniz, zam alabilirsiniz. Yani gelirleriniz de artabilir bu anlamda kariyer gelirleri de artabilir. Ee, aslında bu anlamda toplum önündeki yeriniz toplum önündeki statünüzü değerlendirdiğimizde oldukça şanslı bir sene olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Plüton ve Satürn oğlak burcunda e, etkileşime devam ediyor olsa da yılın önemli bir bölümünde. Evet Jüpiter transiti sizi bu şekilde etkilerken özellikle sosyalleşeceğiniz ve yeni arkadaşlıklar kuracağınız bir sene sizi bekleyecek. Bir diğer e, transitten bahsedelim istiyorum. Bu da Satürn'ün kova burcu transiti. Bildiğiniz üzere Satürn bir burçtan ortalama 2,5 yıl transitte bulunuyor ee, ve geçtiğimiz süreçte Oğlak burcunda transitteydi. Satürn bu sene Kova burcuna geçiş yapacak Mart e, ayı itibariyle. Ancak e, Kova burcunda ilerledikten kısa bir süre sonra tekrar retroya başlayacağı için e, transitini Oğlak burcunda tamamlayacak. Dolayısıyla Mart'la Temmuz gibi kısa bir aralıkta Satürn'ün Kova burcu transitini deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Satürn'ün Kova burcu transiti sizin 11. evinizi etkileyecek. Özür dilerim. 12. evinizi etkileyecek. dolayısıyla burada biraz karmik durumları artırabilir. Yani karmik etkiler barındırabilir. Satürn burcunda yönetici konumdadır. Dolayısıyla aslında çok da iyi çalıştığı bir alandadır. Ancak sizin 12. evinizde yani kontrol dışı bir evde bulunduğu için bu alanda özellikle bazı zorluklar çıkarabilir. Burada bir takım gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Dinlenme ve sağlık döngüsü içerisinde biraz daha izole olmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle günlük işlerinizdeki yaşamış olduğunuz sıkıntılar ve düşmanlıklardan kaynaklı gizli sırlar ortaya çıkabilir. Bu noktada daha çok çalışıp daha çok yorulmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu satürn kova transiti Mart ile Temmuz aralığında olduğu için birkaç aylık kısa bir döngü. Mart ve Temmuz aralığında neler yaşayacaksınız buna bir dikkat edin bakalım. 2021'de aslında bunun bir benzerini deneyimliyor olacaksınız sevgili balıklar. Dolayısıyla Satürn Kova transitine bu videoda çok fazla yer vermeyi düşünmüyorum. Çünkü zamanı geldiğinde bununla ilişkin daha kapsamlı bir video hazırlarım. Henüz dediğim gibi 2020'de tam anlamıyla etkilerini deneyimleyemeyeceğiz. Ne yazık ki retrodan dolayı. Satürn'ün olak burcuna geçişiyle beraber yılı Satürn olakta kapatacağız. Ve 11. evinizdeki sınavınız tamamlanıyor olacak. Evet bu yıl bir diğer önemli gelişme ise retrolar. Her sene olduğu gibi bu sene de tabii ki Merkür Retrosu yaşanacak. Ancak Merkür Retrosu'na değinmek istemiyorum. Çünkü Merkür Retrosu yılda birkaç defa farklı burçlarda gerçekleşirken aslında yılın geneline büyük bir hakimiyeti yok. Zaman zaman basit iletişim hatalarının ötesine gitmeyen Merkür Retroları yaşıyoruz. Özel bir acısı veya etkileşimi yoksa. Ancak her sene gerçekleşmeyen ve gerçekleştiği zaman bizleri fazlasıyla etkileyen iki tane retrodan bahsetmek istiyorum. Bunların birincisi Venüs Retrosu. Bir diğeri ise Mars Retrosu. Biliyorsunuz Venüs aşk, ilişkiler, sevgi, güzellik, sanat ve kazançla alakalı bir gezegen. Ve Venüs Retro olduğu zaman özellikle... Bu alanlarda bir takım sıkıntılar deneyimliyoruz. 2019 senesinde Ne Mars retrosunu deneyimledik, ne de Venüs retrosunu. Ancak 2018 yılında en son Venüs retrosunu deneyimlemiştik arkadaşlar. Bu sene ise Venüs ikizler burcunda 13 Mayıs ile 25 Haziran aralığında retroda olacak. Ee, İkizler Burcu'nda meydana geldiğinden dolayı sizi doğrudan etkileyecek. Çünkü İkizler Burcu sizin dördüncü evinizi yönetiyor. Dördüncü evinizde meydana gelen Venüs Retrosu ile beraber özellikle e, bir mülk alma, yatırım yapma e, veya bir taşınma veya evle alakalı tadilatlarla alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Geçmişinizdeki ilişkiler geçmişte... E, Size karmik etkiler bırakmış ilişkiler ön plana çıkabilir veya ailedeki kadınlarla alakalı problemler ortaya çıkabilir. Bu süreçte özellikle siz sevgili balıklara verebileceğim en büyük tavsiye bu bahsetmiş olduğum aralıkta ev almayın, evinize tadilat yaptırmayın, eşya almayın, dekorasyonla ilişkin herhangi bir şey yapmayın arkadaşlar. Tabii ki daha önceden planlanan e, şeyleri o anda icrata geçirmek için uygun tarihlerdir ancak o anda aklınıza gelen fikirler veya hoşlandığınız şeyler daha sonradan size hitap etmeyebilir ve e, bunun sıkıntısını üzerinizde taşıyabilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle çocukluk aşkınız ilk aşkınız size gerçekten derin etkiler bırakmış olan kişilerle alakalı belki haberler alabilirsiniz belki çeşitli karşılaşmalarla yaşayabilirsiniz bu minvalde buna da dikkat etmekte fayda var e, bu burada bir toparlanma veya bir hesaplaşma yapmak mümkünken yeni bir ilişkiye başlamak eski eskiyle yeni bir ilişkiye başlamak hiç doğru olmayacaktır sevgili balıklar. Dolayısıyla bu Venüs retrosunda özellikle ailedeki kadınlarla aranızdaki ilişkilere, eski aşıklara, ev alımı, satımı e, arsa alımı satımı yatırımlarla alakalı miraslarla alakalı konulara dikkat etmekte fayda var. Anne ile olan ilişkilerde de bir takım aksaklıklar yaşatabilir bu. Venüs retrosu sizlere. Bu venüs retrosu aslında 2012'nin yaz aylarında yaşamış olduğumuz retroya benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla nasıl bir etki alacağınızı eğer merak ediyorsanız şöyle bir 2012'nin yaz aylarına doğru bir geriye bakış yapın bakalım. Orada neler yaşamıştınız? Bir benzerini deneyimliyor olacağız bu sene itibariyle bahsetmiş olduğum tarihlerde. Bir diğer retro ise Mars retrosu. Mars da her sene retro yapmıyor arkadaşlar. En son 2018'in yaz aylarında Mars retroydu ve şöyle bir 2018'in yaz aylarını hatırlarsanız oldukça pasif atelet halinde olduğumuz girişimlerde bulunmaktan hani böyle tabiri caizse elimizi kolumuzu kaldırmaktan hani bile hoşlanmadığımız bir yazdı. Yaza denk gelmesinden ötürü biraz sıkıcı bir yazdı diyebilirim. Ancak 2019'dan Mars retrosu yaşamadık. Bu sene ise Mars Haziran ayından itibaren Koç burcuna geçiş yapıyor. Mars'ın Koç burcuna geçiş yapması iyi haber çünkü Mars Koç burcunda yönetici konumda. Dolayısıyla kendi işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için uygun bir zemin var. Ancak Mars'ın Eylül ile Kasım aralığında yapacağı retro ile beraber e, bu alanlarda bir takım aksaklıklar veya sıkıntılar, krizler çıkması mümkün olacaktır. Haziran ayından yıl sonuna kadar Mars'ın Koç burcunda bulunması, özellikle haritalarımızda Koç burcunun olduğu alanlarda ciddi bir efor sarf edeceğimizi, motivasyon kaynağımızın bu alanlar olacağını gösteriyor. Mars, Haziran ayından itibaren e, ikinci evinizde bulunacak sevgili balıklar. Dolayısıyla... Daha çok kazanmak isteyeceksiniz. Gelirlerinizi artırmak isteyeceksiniz. Bunun için yoğun efor çaba sarf edeceksiniz. Özgüveniniz oldukça yüksek olacak. Oldukça cesur olacaksınız. Bu anlamda. Girişimlerde bulunmak, paralı kazançlarınızı artırmak, yatırımlar yapmak, ortaklaşa işler yapmak gibi alanlarda özellikle Haziran ayından Eylül ayına kadarki dönem ve Kasım ayından Aralık ayına kadarki dönemde oldukça verimli bir süreç yaşayacaksınız. Ancak gelirlerde ve Ödemelerde özellikle Eylül ile Kasım aralığı biraz daha Durağın geçebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Bir de Mars'ın ikinci elinizde olması ne kadar çok kazançlarınız artıracak olsa da harcamalarınızı da artırabilir. Gereksiz alışverişler yapabilirsiniz. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Çünkü Haziran ayından yıl sonuna kadar gibi 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Süreci yönetebilmek adına bunu da göz ardı etmemekte fayda görüyorum. Evet retrolar bu şekildeydi. Bu sene için bizim hayatımızı etkileyecek önemli retrolar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunları da bu videoda paylaşmak istedim. Şimdi hızlıca bu sene yaşayacağımız tutulmalardan bahsedelim. Ve akabinde önemli tarihlerden bahsederek videoyu tamamlayalım. Bu sene 6 tane tutulma yaşıyoruz. Bu tutulmalardan ilki 10 Ocak tarihinde meydana gelen ay tutulması. Bu tutulma Yengeç Burcu'nda meydana gelecek sevgili balıklar. Yengeç Burcu sizin. Beşinci evinizi temsil ediyor ve zaten tutulmalar döngüsünü beşinci ve on birinci evinizde deneyimlediniz. Ekibin on dokuz boyunca. Bu tutulmayla beraber özellikle sizi heyecanlandıran konularda bir kapanış evresi. Belki bir ilişkinin sonlanması, belki çocuklarınızla alakalı bir gündemin kapanması veya kendinize... Ve hayatınıza katmış olduğunuz anlamla alakalı sorgulamaların sonuna geldiğinizin göstergesi. Biraz keyifsiz hissedebilirsiniz. Biraz tatsız bir tutulma olabilir. Ancak zaten 2019'da benzerlerini deneyimlemiştiniz. Ve aslında onun 2020'deki son versiyonları bu tutulmalar. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise yay burcunda bir ay tutulması var. Yay burcunun ilk ay tutulmasını yaşıyorsunuz. Aslında e, ay düğümlerinin aks değiştirmesiyle beraber ikizler ve yay aksına geçmesiyle beraber sizlerle doğrudan etki alacaksınız sevgili balıklar. Çünkü ay düğümleri yükseleninize kare yapıyor. Dolayısıyla sizin için de oldukça karmik ve etkili bir yıl. Hatta e, güneşi, ayı ve balık burcunda önemli gezegenleri bulunan herkes için Önemli bir etkileşim olacak. 5 Haziran'da meydana gelen ay tutulması sizin 10. evinizi etkileyecek. 10. evinizi etkilediği için bu da özellikle geleceğinizle alakalı önemli bir karar evresini sembolize ediyor. Kariyer hayatınız, üstlerle olan ilişkiniz, ebeveynlerinizle, babanızla olan ilişkiniz, bunun yanı sıra devletle, resmi kurumlarla olan ilişkiniz ve toplum önündeki yeriniz, statünüzle alakalı bir sonlanma, belki bir işe son verebilir, başka bir işe başlayabilirsiniz. Belki artık toplumda farklı bir şekilde tanınmak adına bir adım atabilirsiniz. Oldukça karmik etkileri yoğun bir tutulma olacaktır. E, bu alanda özellikle e, üstlerle olan ilişkiler geleceğe verilecek şekiller noktasında önemli bir e, adım olacak sizin adınıza. 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda bu sefer güneş tutulması. Yani yeni bir başlangıç. Yengeç Burcu sizin 5. evinizi temsil temsil ediyor. Dolayısıyla e, bu noktada özellikle hayatınıza heyecan katacak yeni bir gelişme girecek hayatınıza. Bunlar neler olabilir? Eğer kendi yeteneklerinizle alakalı bir işle uğraşıyorsanız belki bu yeteneklerinizi fiiliyata dökmek isteyebilirsiniz. Belki çocuk sahibi olabilirsiniz. Belki yeni bir işe risk içeren ve heyecan içeren bir işe başlayabilirsiniz. Veya yeni bir aşka yaken açabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa da ilişkinizdeki aşkı yeniden alevlendirmeniz de mümkün olabilir sevgili balıklar. Dolayısıyla güneş tutulmaları her ne kadar çok fazla kontrol edemediğimiz şartlarda meydana gelse de aynı zamanda kapsamlı yeni aylar olduğu için güneş tutulmaları ay tutulmalarına göre daha somut gerçekliği olan ve aynı zamanda yeni başlangıçları temsil eden olaylardır. Bu nedenle güneş tutulmaları eğer zorlayıcı açıları yoksa bizim açımızdan daha tercih edilesi tutulmalardır. Tutulma derken zorlanıyorum bu arada. Kusura bakmayın biraz hızlı konuştuğumun farkındayım. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması var. Ee, Oğlak Burcu'nda meydana gelen ay tutulması sizin 11. eviniz etkileyecek. Bu da artık bir kapanış evresi özellikle. hani Videonun başında bahsetmiştim ya e, sosyal çevreler, kariyer gelirleri bu alanlarda e, ağır sınavlar verdiniz ve artık mükafatını almaya başlayacaksınız demiştim. İşte artık 5 Temmuz tarihi itibariyle bunlar daha gözle görünür hale gelecek. Çünkü belli bir kapanış sürecindesiniz. Yani bazı arkadaşlıkları elediniz, bazı sosyal çevrelerden çıktınız, yeni sosyal çevrelere girdiniz, kariyerinizde belki basamak katladınız veya sektör değiştirdiniz. Bilmiyorum hayatınızda her ne gelişme olduysa artık 5 Temmuz tarihi itibariyle bu alanda bir sonlanma söz konusu. Ee, özellikle sektör değişikliği veya sosyal çevre değişikliği de bu anlamda gündemde olacağı benziyor. 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise ikizler Burcu'nun ilk tutulmasını yaşıyoruz. Ay tutulması olacak bu ve sizin 4. evinizde. Bu da e, özellikle ailevi meseleler. Ee, Anne-baba yuva e, kavramları ile alakalı duygusal bir takım e, durumları e, ortaya çıkarabilir. Belki bir taşınma gündemi de söz konusu olabilir. 30 Kasım tarihi itibariyle köklerden uzaklaşmak, ebeveynlerden uzaklaşmak gibi bir harede olabilir bu tutulmanın. E, bunun yanı sıra e, geçmişle hesaplaşma olabilir. Yani çocukluğunuza hani dönmek derler, ya, çocukluğunuza şöyle bir dönerek. Hani aslında sizde ne gibi problemler var sizin geride kalmanızı ilerlemenizi engelleyen neler var bunları masaya yatırabilirsiniz. Bu anlamda derin ve zorlu bir yüzleşme yaşayabilirsiniz 30 Kasım tarihi itibariyle sevgili balıklar. Ay tutulmaları ay ile güneşin karşı karşıya geldiği gökyüzü olayları olduğu için biraz daha duygusal yoğunluğu fazla ve gerilimi fazla etkileri vardır. Tabii ki tutulmadan tutulmaya fark edecektir. Her tutulma birbirinin ailesi değil. Bazı tutulmalar daha teşvik edici ve destekleyici olurken bazılarının açıları daha sert olabiliyor. Bunların detaylarına bu videoda giremeyeceğim. Zaten tutulmalardan bahsederken mutlaka açılarından da bahsediyor olurum sizlere. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise yay burcunda bir güneş tutulması meydana geliyor sevgili balıklar. Bu güneş tutulmasının çok iyi geleceğini düşünüyorum. Yılı kapatırken, yani bir sona doğru giderken yeni bir başlangıcın ortaya çıkması ve kariyer evinizde yani tepe noktasında haritanızın dolayısıyla yeni bir gelecek, yeni bir kariyer yolculuğu, yeni bir hayatı şekillendirme yolculuğu, toplum önündeki statünüz, toplum önündeki yerinizi yeniden belirleyeceğiniz fırsatlar. Belki eğer resmi kurumlara başvurunuz varsa olumlu dönüşler. E, patronlarla veya üst düzey kişilerle olan ilişkilerinizde adımlar yani oldukça güzel bir başlangıç sizi bekliyor olacak. 14 Aralık tarihi itibariyle çok fazla planladığınız ve çok da hesapta olan bir başlangıç olmasa da tabi ki karmik anlamda özellikle tutulmaların zaten önemi budur. E, kadersel e, yaşam yolculuğunuzu size Dolayısıyla bu noktada e, bu tutulmanın e, oldukça Yenileyici, fresh ve taze enerjiler olacağını düşünüyorum sevgili balıklar. Evet tutulmalardan da bahsetmişken son olarak birkaç önemli tarihten bahsederek videoyu tamamlamak istiyorum. Bunlar neler diye soracak olursanız ilk olarak 12 Ocak gününden ve daha sonra 13 Ocak gününden bahsedeceğim. 12 Ocak günü e, oldukça önemli bir gün bu sene içinde hemen seneye başlar başlamaz önemli bir tarih bekliyor bizi. Neden önemli? Çünkü Satürn ve Plüto kavuşumu var. Satürn ve Plüto e, 11. evinizde kavuşacak e, sevgili balıklar. Bu kavuşum çok güçlü, çok e, sert e, hatta zorlayıcı. Ancak e, dönüşümün kaşınmaz olduğu bir yıldan bahsediyoruz. Yani 2020 yılı aslında dönüşümün yılı. Zaten 2020 astrolojik gündem videomda bahsetmiştim bu yılın detaylarından. Eğer izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. E, dolayısıyla e, bu alanda özellikle kariyer gelirlerinizi büyük kazançlarınız, sosyal çevreniz, size hitap eden gruplar, topluluklar, çok ciddi bir biçimde değişecek sevgili balıklar. Bu 12 Ocak tarihi itibariyle zaten 13 Ocak'ta bu kavuşma güneş ve merkür değişik ediyor. Dolayısıyla bu alanda hızlı bir ve sert keskin bir viraj var. Bunu belirtmek istedim. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise sizin için ekstra önemli olan ay düğümlerinin aks değiştirmesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene boyunca ay düğümleri yengeç ve oğlak aksında hareket etti ve bu alanlarda bize bir takım etkiler yaşattı. 5 Mayıs tarihi itibariyle ise ay düğümleri yay ve ikizler aksına geçiyor. Yani sizin 4. eviniz ve 10. eviniz sizin için de oldukça güzel kritik bir e, aks açıkçası bu noktada 5 Mayıs tarihinden itibaren ki bir buçuk sene boyunca e, ev hayatınız, kariyer dengeniz, yerleşim yeriniz, taşınmalarınız, e, geleceğiniz gibi konularda Öngörülemez şeyler yaşayabilirsiniz sevgili balıklar olumlu veya olumsuz manada tabii ki olumlu olumsuz bizim değerlendirme biçimimiz aslında her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. 2 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Plüton satürn kavuşumuna Jüpiter eşlik ediyor yine 11. eviniz burada çok şanslı ortamlara girebilirsiniz gerçekten size faydası olacak kişilerle tanışabilirsiniz kariyer gelirlerinizde ciddi bir artış olabilir büyük kazançlar elde etmek adına da şanslı bir süreçte olacaksınız sevgili balıklar ve son olarak 21 Aralık tarihinden bahsedeceğim burada da Satürn ve Jüpiter kavuşumunu yaşayacağız 11. evinizde bu da özellikle ee, kariyerinizde hak ettiğiniz noktaya ulaşabileceğinizi gösteriyor. Gerçekten büyük kazançlar sağlayabileceğiniz veya herkesin e Gıpta ile bakacağı bir statüyü elde edebileceğinizi gösteriyor ve arkadaşlıklarınızdan ve sosyal çevrelerinizden de güzel destekler alacağınızı belirtiyor. Bu tarihte oldukça güzel ve önemli kalıcı başlangıçlar hayatımızda değişim yaratacak ve dönüşüm yaratacak başlangıçlar için zaten oldukça uygun bir yıl 2020 yılı. Bunu da zaten sene içerisinde paylaşıyor oluruz diye düşünüyorum. Evet 2020'ye dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kapsamlı bir biçimde anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Sizler de eğer beğendiyseniz desteklerinizi göstermek adına beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta gönderebilir. Beni instagramdan opikusastörej hesabımdan takip edebilirsiniz. Her birinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir 2020 diliyorum sevgili balıklar. Hoşçakalın.